Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin, ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorumun 17. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne konuşacağız Osman? Bugün biraz aslında Huawei'nin başarısından bahsetmek gerekiyor. Gerçi başarı mı başarısızlık mı daha bunu da tartışmak gerekiyor biraz da. Biliyorsun evet. bir süredir yeni çıkan Huawei modellerinde Google servisleri bulunmuyor. Huawei burada biraz kendi yağında pişme, kavrulma meselesine girdi ve kendi uygulama mağazasını açtı. Bu uygulama mağazasının ne derece aslında başarılı olduğunu konuşmamız gerekiyor. Evet AppGallery'den bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben biraz geçmişten bahsedeyim yaşı biraz daha e, yüksek birisi olarak. Ee, bir dönem Nokia, hani çok popülerdi biliyorsunuz Nokia Ovi telefonları. Ovi Store mu vardı öyle bir şey vardı? O vardı, vardı. onların öyle bir evet. şeyleri de vardı. İşte o Symbian için böyle e, ekosistem kurmaya çalıştı onlar bir dönem ama başarılı olmadılar. Sonra Microsoft aldı Nokia'yı. Onlar da bir denediler, o Bana da olmadı. Zaten battı. <gülüyor> yani bu aslında uygulama ekosistemi kurmak hani dışarıdan kolay çok kolay gibi görülüyor ama aslında hiç kolay değil arkadaşlar. Neden? İnsanların uygulamaları bulmasını sağlamak işte ne bileyim günümüz için söylüyorum ben bir Instagram'a bir Facebook'u bir diğer uygulamaların o ekosistem içinde yer almasını sağlamak o kadar kolay bir şey değil. Artı ekosistemi kursanız bile sadece onunla da bitmiyor. Şimdi Diyelim ki bir uygulama size bir mesaj gönderiyor, bildirim gönderiyor, push notification diyorlar ya. Onu göndermesi için belli servislerin çalışıyor olması lazım arka planda. Onları kurmak da o kadar kolay bir şeydi. Şu hmm. anda Huawei hem Türkiye'de hem de globalde aslında bunun için çalışıyor. Bir alternatif bir e, şu an e, hatta kendi açıkladıkları rakamlara göre de veya söylemleri şöyle. Dünyanın en büyük üçüncü e, uygulama mağazası olarak geçiyor Huawei App Zaten kalori. baktığımız zaman dünyada büyük olan uygulama mağazası bir App Store var Apple'ın iOS için. Google, Google Play, Play var, Restor. yani üçüncü. Başka biri de çıksa o da dördüncü, dördüncü en büyük <gülüyor> olacak evet. yani. Bu biraz şey yapıyor, üç kişinin yarıştığı bir yarışta üçüncü olduk demeye benziyor da. <gülüyor> Ama aslında şöyle mesela orada şöyle haklı, mesela işte APK yapıyor gibi ya da böyle farklı alternatif uygulama mağazaları da var. Ama onların şöyle bir sorunu var, yani işte Apple'ın veya Google'ın veya Huawei'nin e mağazalarından farklı olarak oralarda kontrol mekanizmaları çok sağlam değil. İster istemez hani Huawei'nin böyle bir işe giriyor olması tabi beraberinde bir güvenle de getiriyor. Çünkü biliyorsun şimdi sen telefonla bir uygulama yüklüyorsun APK Piyo'dan ama adam sana bunun hani güvenli mi değil mi işte senin bilgilerini alıp bir yere mi yolluyor? O yani, konuda bilmiyorum. bir fikrin yok. Evet güvenlik açısından önemli ama ben şöyle düşünüyorum o konuda. Şimdi bir de Huawei'nin dezavantajı Google servislerini de kullanamıyor. Belki şimdi yarın bir gün Xiaomi kendi mağazasını açsa orada Google şeyleri de olacak mesela. İşte YouTube olacak, Google Drive olacak, Google Neyse. Maps olacak, hepsi evet, evet. olacak. Ama Huawei şu anda o servisleri de kullanamıyor ve o servislerin altyapısını kullanan uygulamaları da kullanamıyor. Evet. Yani böyle bir dezavantajı, dezavantajı var. Yok. Bu dezavantaja rağmen hani satışlarda falan düşme olması bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz ay e, en fazla telefon satan şirket de oldular. Samsung'u Samsung da geçti. Tabii işte. onun farklı nedenleri Sebepleri işte. de var. Tabii, tabii. Yani koronavirüsten ötürü. Onları zaten başka bir videoda açıkladık. Ee, o videonun da hatta linkini yukarıdan verir şimdi dilerseniz izleyebilirsiniz. Lakin günün sonuna baktığımızda Huawei şimdi Google'a meydan okuyor mu? Evet okuyor. Yani ben sana olmadan da bu işi yürütürüm diyor. Muhtemelen Google dese ki ben tamam artık servislerimi kullan Huawei bence bu reddeden Yok, sonra geri dönüş yapmayacaktır. Bu saatten sonra artık ben Huawei'nin geri dönüş yapacağını sanmıyorum. Ben çünkü sanmıyorum işte. bence ihtimali vardı öyle bir şey. Çünkü bu ABD ile yaşanan sıkıntıdan sonra bir tek Mate 30 Pro bu Google servislerini kullanamıyordu ama P40 Lite ile beraber tabletlerin de tamamında şu anda çıkan tabletlerin ki biz MatePad Pro inceledik onda da yok. P40 ailesinin tamamında yok evet. Google servisleri. Artık Huawei'yi kesin köprüler atmış görünüyor. Honor modellerinde de gelmiyor bu arada onu da belirtelim. Evet, yani o yüzden artık Huawei bu konuda çok kesin kararlı. Yarın bugün gün belki şöyle düşünün de, bence haklılar da. Yani Google bir daha bir sıkıntı olsa, ile şöyle olsa, böyle olsa, bir daha ben senin hani telefonlarımı kullanma dediği zaman, o zaman gerçekten ciddi bir sıkıntı olacak. Ee, bence çok önemli bir dönüm noktasındadık biz şu anda. Ha Huawei buna çok hazırlıklı yakalanmadı bence. Çünkü apar topar olan bir gelişmeydi bu. Geçen sene bu dönemde ortaya çıkan bir olaydı. Mayıs ayında hatta geçen sene. 2019'un Mayıs'ında ortaya çıktı bu sorun. Belki biraz daha hazırlıklı olsaydı hani, bu süreci ay unetebilirdi belki ama yine de şu anda bile ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun biz hem sen hem de ben ayrı ayrı videolar çektik. Sen P40'ı anlattın, ben P40 Pro'yu anlattım. Ee, Google olmadan nasıl kullanılabileceği konusunda e, videolar çektik. Evet kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama senin Zor. söylediğin gibi belli noktalar var. Diyelim ki siz Google Play Store üzerinden bir oyun aldınız ücretini, parasını verip çalışmıyor mesela o. Çünkü Google servislerini kullanmışlar. Bir de, de şöyle alırken. bir şey hani PON KULON'la aktarsanız dahi Bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. çalışmıyor. Atıyorum şimdi oyunda eğer Google Play servislerine giriş yapman gerekli diyorsa Bitti geçmiş olsun. Yani ya ben şöyle edeyim. düşünüyorum. Muhtemelen 2 sene içinde bu tip sorunlar ortadan kalkacak. Çünkü Huawei de kendi ekosistemini kuruyor. Mesela ben şimdi şu an kullanıyorum Huawei Bulut var. Aynı işte Apple Apple, Apple'daki işte iCloud. iCloud gibi yani ne bileyim Google'daki iDrive gibi işte Drive gibi aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi yavaş yavaş o ekosistemi kuruyor muhtemelen ödeme sistemi de gelecek ona işte başka bir şey de gelecek ne bileyim. Zaten mevcut bir ödeme sistemi var Huawei'nin de hali hazırdı. sadece Çin'de geçerli. Muhtemelen onu globale açacaklar. açacaklar. Ee, tabii bu hemen olacak bir şey değil, değil yani değil, tabii. en ele bizim bir Huawei'ye 2 sene vermemiz lazım arkadaşlar şu anda yani muazzam bir app galeri yok ortada evet. onu bir kere söylememiz evet, gerekiyor doğru. yani aldığınız telefonu şimdi normal bir Android telefonla Huawei'yi aldığınız zaman arada baya bir fark göreceksiniz bunun nedeni Google servislerinin olmaması ve bazı alışkanlıkların süre gelmesi adam şimdi alıyordu ne yapıyor işte Google kimliğiyle oturumunu açıyordu Play'e giriyordu. İstediği uygulamayı yüklüyordu oradan. İlk uygulamalardan biri de YouTube oluyordu. Vesaire. Ama şimdi Huawei aldığında bir kere zaten Google Play yok. Google Play'le kimliğiyle girme diye bir şey diyor. Yeni bir kimlik yaratacak. Yani Huawei evet. kimliği yaratacak. E çoğu yerde geçerli olan bir kimlik de değil. Heh, hani aynen, kim bilinen öyle. bir kimlik değil. Tamam Huawei kimliği güzel bir kimlik ama. Onu yarattıktan sonra işte uygulama mağazasına girecek. Ve aradığı uygulamaları muhtemelen bir çoğunu bulamayacak. Çünkü şu anda hani ne kadar Huawei zenginleştirmeye çalışsa da Pek çok oyun mesela bulunmuyor arkadaşlar ya da sizin istediğiniz oyun görüntüsü altında bambaşka bir oyun çıkıyor karşınıza. Mesela ben Kafa Topu 2 indirdim. adetim Kafa Topu 2 varmış en azından indireyim oynayayım falan. Bir baktım Beachvolley, Bilmem ne diye Başka bir şey çıktı, çıktı, çıktı. yani. Aynen. Evet bu sorunlar var ama ben 2 seneye kadar bunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ama tabii bu şu öyle bir sıkıntı da getirecektir. Hani tamam APK'sini yüklüyorsun kendi web sayfasında var WhatsApp bile kendi web sayfasını koymuş oradan yüklüyorsun. Ama işte güncellemesi için takip etmen gerekiyor. İşte Aynen. bir şeyler yapma, orası yükleyeceksin de falan da filan da. Çok konforlu bir deneyim değil ama. De şu benim dikkatimi çekti. Huawei artık cihazlarında da atıyorum işte saati olsun, bilekliği olsun, kulaklı olsun. Bunları hani kontrol edebilmek için Huawei modelleri haricinde Huawei App Gallery'i indirmeni istiyor. Evet. Yani atıyorum siz Samsung kullanıyorsunuz arkadaşlar ve Huawei bir saatiniz var. Eğer bu saati verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız. Havayı app galeriyi indirmeniz zorunlu. Yani onu indirmeden saati kullanamıyorsunuz. Böyle, Böyle de bir durum var. Biz zorun evet. Bu hani kullanıcı sayısını arttırma vesaire vesaire o tarz planlar için yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, şu an çok dediğim gibi az önce söyledim. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Hem koronavirüs var, şu var, bu var ama bir taraftan da baktığımızda Huawei şu anda bir yeni bir ekosistem inşa ediyor. Elbette eksikleri var. Elbette geliştirilmesi gereken birçok yön var. Alışkanlıklarımız var. Kullandığımız uygulamalar var. Ben bile çift telefon artık kullanıyorum. Hani P40 Pro'ya geçtim kullanıyorum ama e, Google servisleri ihtiyacım olan noktalarda olabiliyor bazen. işle ilgili şeylerimiz var. Kullandığımız uygulamalar var çift telefon kullanıyorum ama mesela belki iki sene sonra böyle bir şeye gerek kalmayabilir. Bence ya alternatif olması önemli. Ben hep söylüyorum. Tabii ki rekabet olması güzel bir şey ya. Çünkü iOS zaten kendi şeyini kurmuş. Ekosistemini kurmuş. Evet. Hiç karışmıyor diğer modellere. E baktığın zaman Google Android pazarına tamamen hakim bir isim konumuna gelmiş. İşte bugün bir firmaya hani Android'i bile vermiyorum değil. Servislerinden yararlanmıyorum dedirttiğinde büyük bir kan kaybına uğruyor firma. oluyor. Muhtemelen bu ileride diğer üreticilere de bir böyle gazlama olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bazıları şu anda alttan alttan çalışmaya bile başlamışlar. Bence ben de onu tahmin ediyorum. Bir de bir tabii şöyle bir durum var. Belki hatırlayanları vardır. Huawei'nin kendi mobil işletim sistemi de vardı bu arada. Evet. Ama şu anki ilerlediği yolda baktığımızda Google'ı kullanıyor ama Google yani Google derken Android'i Android kullanıyor. Ee, Android de bu arada ücretsiz bir işletim sistemi arkadaşlar. Siz de kendiniz de bir telefon yapıp ben onun içine Android Açık, koyabilirsiniz ama güvenlik güncellemesi, yaması, şusu, busu dediğiniz zaman o zaman Google'a başvurmanız gerekiyor ya da birazcık geç geliyor o tarafa öyle bir sıkıntısı var. Evet. Huawei kendi işletim sistemini getirmedi, ileride getirirdi hani o uygulamaları oraya import eder falan mı onu da çok net olarak bilmiyorum. Ya belki hani Android ile aynı dili kullanan bir işletim sistemi yaparsa yani şöyle bir şey olabilir o uygulamalar hem Android'de çalışabilir hem, hem de Huawei'nin yaptığı kendi işletim sisteminde çalışabilir yani böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bekleyelim, görelim. Yani ben Huawei'nin bir şeyler başaracağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin ekosisteminden biraz bahsetmek istedik. Biliyorsunuz son dönemde çıkarttığı telefonlarda Google servisleri yok. Kendi App Gallery ekosistemini kurmaya çalışıyor marka. Artılarını, eksilerini, nereye gider, ne olur ee, veya hani birkaç sene sonra ne gibi bir noktaya ulaşır konusundaki görüşlerimizi aktarmaya çalıştık. Konuyla ilgili sizin de fikirleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arda takip etmenizi rica ediyorum. Bu arada bu arada Canlı yayın yapıyoruz. Her cuma saat 8'de YouTube kanalımızda onu da izlemenizi öneriyoruz. Ve aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Farklı bir teknoloji okuyorum programında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.